Evet efendim. Ünlü bilimin ünlü Bilim Talk Show'umuzun 1. sezon 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz diyorum ve canlı yayındayız. Acaba her şey yolunda mı? İzleyenler var mı? Bir sıkıntı var mı? Bunu görmek istiyorum şu anda. Evet bildirimi de geldi. Ee, birileri gelmiş. Cevdet demiş. Evet Can Hoca da geldi. Hemen ben onu davet ediyorum şimdi. Evet. Merhabalar diyorlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. arkamıza yaslanın. Keyifli bir akşam bizi bekliyor derken Can Türkdoğan Beyler de geldi. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Hoş buldum. Hoş buldum. Umarım ben de net ve güzel bir şekilde yayına katılabilmişimdir. Çok güzel. Ses gümbür gümbür. Jönler jönü yine sizin tabirle. <gülüyor> Çok pis bir şey ya. Geek yapar, crossover, işte dedeler sofuz, bunları izlemek kötü diline takılıyor insanın. İşin garibi başkaları da bilmiyor, <gülüyor> anlaşılmıyor. <gülüyor> ne diyorsun ya diyorlar bazı şeyler. Bugün artık burayı birazcık bizim şargonla bombardıman e, haline getireceğiz, yapacak bir şey yok yani. Evet, evet, evet. Chat de öyle. Şimdi hocam istiyorsanız ben hemen bir formattan bahsedeyim. Ondan sonra sizi tanıyıp hemen başlayalım. E, formatımız Ünlü Bilim, Can Türkdoğan Edition. Şimdi Ünlü Bilim bir e, talk show aslında, Gele, gelecek bilimlerin yaptığı bir talk show. Biz bir bilim iletişim platformuyuz aslında. Youtube ve Twitch'te canlı yayınlarımız var, Spotify'da, Apple'da, Google'da podcast'larımız var. Bilim yazıları var, sitemizde çeviri ve özgün makalelerimiz. Bütün bunları 40'ın üzerinde genç gönüllümüzle yapıyoruz. Yani bu yayının afişinin hazırlanması, duyurulması, bu yayın daha sonra YouTube'a atılacak, kesilecek. Bunun hepsini ekibimiz gönüllü olarak yapıyor sağ olsunlar. iOS ve Android uygulamalarımız var. Yine isminizi de bulabilirsiniz. Mesela uygulamaya sahip olanlar push notification aldı bu yayınla ilgili. Detaylı bilgi için sistemize bakabilirsiniz diyorum. Ve diyorum ki bilimi gündeme almak. Bu talk show'un amacı, Instagram'daki bu programımızın amacı ünlülerimiz, ünlülerimizin işte sosyal sorumluluk bilinci olan ünlülerin ve onların takipçilerin aslında Böyle bir saatlik haftada bir böyle bir işte bilim arası vermek, bu yoğun gündemden onları çıkarmak, geleceğe yönelik ya da bilimsel düşünme yönelik itmek diyeceğiz ve derin sorularla başlayacağız. Ama öncesinde size bir Ray Charles benzetmesi yapılmış. Hocam onu açıklamak ister misiniz? Tabii ben bu hafta sonu gözlerimi çizdirdim. O yüzden aranızda gözlükleyim şu anda. Hmm. Yoksa birazcık burada işte ışık mışık açtım böyle güzel gözüksün esas. ...diye ve net gözükeyim diye sıkılanlıklarda oturuyorum bazen. Hı hı. Ee, de biraz gözlerim hassas, o yüzden ondan ötürü de güneş gözlüğüyle e, katılmak istedim aranıza. O yüzden alınan ve canı, katan, canı sıkılan olursa e, şimdiden e, kusuruma bakmasın. <gülüyor> evet, evet, evet, evet. Geçmiş olsun diyelim, var mı bir ağrısızlığı? Ne durumda? Her şey yolundadır inşallah. <gülüyor> Yani hafif bir ağır bir şey oluyor, bir batma e, var en ama e, spamlalarla e, hayatımıza devam ediyoruz işte. Her evet. yer göndermek için de. Size geçmiş olsunlar geliyor. Çeti spamlayan, trolleyen bir <gülüyor> Barış Kralıoğlu var burada. <gülüyor> Sizi evet. e, kankülü kankstarınız tabirinizle. Evet. Siz onun yayınını <gülüyor> izlemiştiniz. O da şimdi iade ziyarete geldi hemen. Resmen Son öyle. Olsun. Resmen öyle. Hoş geldiniz Bayı <gülüyor> Bahadır diyerek kendisine selam. selamlarımızı iletelim. Şimdi Barış Hoca demişken de sizin buradaki gelişinizin hikayesini hemen bir gösterelim istiyorum. Bizim yayınımızda kendisi size davet etmişti formatımız gereği. Hemen hatırlayalım. Evet. Trump'tan dünyanın eğlenceli insanı ve onun da burada olması bence çok güzel olur diye düşünüyorum. İki kişi çağırmış olayım o zaman. Hem Can Kırtlıhan'ı hem Bülent Alkış'ı e, çağıralım derim. Peki siz de tanışıyorlar bu arada. Sizin bir daha Çok <gülüyor> değişik olabilir. Evet amacımız oydu aslında ama e, denk getiremedik. Bülent e, Alkış Hoca'yı ayrıca alacağız. E, böyle şimdi başlamış olalım diyelim. Hocam siz Geek Yapardan ya da diğer yaptığınız işlerden işte Deliler Sofası, Crossover vs. veya bilmediğimiz işlerden onlardan tanımayanlar vardır aramızda. Biraz bahsetmek ister misiniz? Tabii ki. Ben Can Türkdoğan. Yaklaşık 5-6 yıldır dijital mecralarda çeşitli ekiplerle hmm. genelde talk show tadında içerikler üretiyorum. Ondan önce bir beyaz yakalı geçmişim var. Fakat bir noktada canıma tak ederek ben oyuncu olacağım falan diye hmm. gazeteyim kendimi YouTube denizinin içerisinde buldum. Bir süredir de bu platformlarda içerik üretiyorum işte 5 senedir falan. Genelde Hı -hı. ekiplere dahilim. Ondan Hı -hı. sonra ben kesilip gitmiyorum değil mi aradan? Yok. Yok tamam süper. Hı -hı. Ee, işte bu, bu insanlarla birlikte işte birinde Barış var. Cevdet daha önce katıldı. Ben Barış, Cevdet. Ömercan olan ekip dedeler sofrası diye güncel olarak hala içerik üretiyoruz. Hmm. Bir yandan da Crossover Talks'da Özgür Turhan, ben, Yorekok ve Bates Motel Pro'dan e, pek sevgili Volkan Öge ile birlikte e, her haftalık olarak showlar üretiyoruz. Gayet de keyifli geçiyor. Sohbet programlarıdır efendim. Dinlemek isterseniz bomboş, bazen gündeme dair, bazen çocuk sanılarımıza dair, abuk subuk şeyler anlattığımız, kah gülüp kah eğlendiğimiz içerikler Hepinizi bekliyoruz diyerek e, bir reklamda yapmış olayım bu kadar. Evet reklamı. Hocam beyaz yakalı dediniz tam neydi mesleğiniz merak ettim şimdi ben. E, ben dijitalci olarak başladım. İlk promo adlı ajansta e, sosyal medya e, yönetimi yapıyordum çeşitli bir hmm. e, Büyük işte FMC firmalarından tutun da e, finans artı işte bankalar, mankalar. E, Hımm. Firmanın aslında sosyal medyasını yönettim uzun seneler boyunca. İşte daha sonra o geçtim, oradan Türksele geçtim. Türkselin içinde böyle çalışan bir ekibiz. Başka firmalara hizmet veriyorduk sosyal medya e, hizmetleri. Hı -hı. Ondan sonra e, en son e, bir banyo mutfak sektöründe bir firmanın pazarlama ekibiydim. O an zaten ben ne yapıyorum ne yapayım, <gülüyor> diyerek e, olay mahalinden koşarak uzaklaştım. Evet, evet hocam. Güzel oldu bunu anlattığınız. Şimdi o zaman formatımıza doğru geçiyorum yavaştan. İlk bölümümüz derin sorular bölümü. Hemen herkese başlattığımız sorular aynı ama cevaplar farklı. Kişilerin bakış açısına göre biz de bunu çok seviyoruz. Gelecek bilimde oyunları hoba demişler aşağıya. Evet. evet. E, <gülüyor> i̇lk sorumuza geliyorum. Bilim insanlarının hemen icat etmesini istediğiniz üç şey nedir hocam? Işınlanma. Derhal yani çok hızlı bir şekilde ışınlanmayı iyice <gülüyor> e, gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yani sağ ve sola lütfen hızlı bir şekilde varabilirim. Ulaşım e, denilen e, şeyden kurtulmuş olalım diye tahmin ediyorum. Hı -hı. E, belki ölümsüzlük değil ama işte insanların uzun yıllar yaşayacağını sağlayacak artık şu insan bedeninin ıncık bıncık kısımlarını e, acısız ve e, hızlı metodlarla tamir edebilme e, yetilerim hmm. ben mesela işte e, ya yani buna en yakın şey işte, al, gözümü çizdirdim bence bu hmm. inanılmaz bir teknoloji yani Bunun oluyor olmasına ben hala inanamıyorum yani oturup gözlüksüz bir şekilde görebilme olmasına ki hani hmm. e, yani bir yarım gün falan aslında bir acılı bir süreçti benim için. Onun dışında hı hı. sadece bir hissi var. O da bir hafta içinde yok olacak. Ama bunun bile sıfırlandığı işte e, insanların bu tarz işte görememe ya da başka uzunları yoksa, eksiklerse bunları taktık çok hızlı bir şekilde gerçek gibi e, halledebileceğimiz bir tıp diliyorum. Hı hı. E, hı. olarak ne diyeceğimi kesinlikle bilmiyorum. Bu ik <gülüyor> İlk ikisi çok hızlıydı. <gülüyor> Hazırlanılmış böyle geldi. Resmen. Üçüncüsü ne olurdu bilmiyorum. Daha çok. Paralel evrenlere seyahat edebilme özgürlüğü nasıl? Çok... Yani daha şey belki de çok gerçekçi VR deneyimleri diyebilirim. Yani bir farklı hayatları deneyimleyebileceğimiz sanal gerçeklik öğeleri. Hı, hı, hı. Biraz aslında farklı türlerde de yapıyoruz ya onu işte eskeypizm artıyor dünyada, kaçışçılık ee, yapıyoruz. Yani şu ortam bile aslında hani bir, bir, bir arada değiliz ama aradayız işte bir sürü e, durumu var. E, bunu da galiba Tekno Seyir'den e, Uğur abiyle konuşacağız e, hazır, hazırlanıyoruz. Oyunlarda eskeypizm konuşacağız işte ben psikolojisini ele alacağım oyunları ele alacak hazırlanıyoruz. Onu da duyurayım. Bilerek de duyuruyorum ki yapmayı unutmayın diye yani artık taahhüt olsun bana diye. Peki, güzel cevap hocam. Bir sonraki soruya geçiyorum. Zaten bu sizde bu bilim kurgu işte seyahat etme vesaire var. Bilimlikten herhalde. Gezegenlere seyahat mümkün olsa hangisine gitmek isterdiniz ve neden? Yani bunlar bizim üniversitemizdeki gezegenler olabilir, öte gezegenlerde olabilir. Hani sizin Hayalinizde şöyle bir gezegen bulunacak ve şudur da diyebilirsiniz bildiğimiz gezegenlerde olabilir uyduları olabilir ne dersiniz? Çok güzel bir soru. Ee, şöyle <gülüyor> diyeyim yani sonuç olarak e, içinde yaşam e, arzu endam edebileceğimiz herhangi bir gezegen olabilir diye düşünüyorum yani e, bir şekilde içinde bir yaşam öylelerinin olduğu yani gidip de yoksa Normal güneş sistemimizdeki herhangi bir gezegene gidip de e, daha taşa toprağın bakacağım yani ne yapacağım bir anlamı yok ya yani Mars'a bu kadar gitmeye çalışıyoruz tam taş topluyoruz oradan falan ama yani hmm. ne yapalım Mars'ta diye düşünüyorum her Mars gitmiş olmak beni nedense pek heyecanlandırmıyor yani Mars kırmızı hmm. boş bir gezegen buradan daha ötesine gitmeliyiz ve daha ötesine Hedeflemeliyiz ama tabii ki bu bir adım yani ve bunun adım olduğunun farkındayım. Sadece ben hani bir insan olarak Mars'a gitmek asla istemezdim. Ne yapacağım orada? Yani? Böyle ortamı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Daha taş var yani. Ne yapabilirim? Solunacak atmosfer yok, hiçbir şey yok. Radyasyon bilmem ne. Ama şey gibi yani. Peki merak olarak yani diyelim ki gittiniz ve hani zararı yok. Hani rahat konforlu yaşayacaksınız. Çok güzel üstleri kurmuşuz. Kıyafetlerimiz var. Tehlike yok. alışılmış artık. Yani dolmuş gibi. Gidiyor geliniyor. Hani öyle bir durumda. Şeyi merak etmez misiniz? Yani orada yeni keşifler. Böyle bilinmeyene dair merak tarafı nasıl? Tabii. Yani ben, beni, hmm. beni heyecanlandıran şey dünya üzerinde yani evren içerisinde hayat olup olmaması. Bunun hmm. onun kalıntıları varsa onların araştırılması tabii ki beni çok heyecanlandırıldı yani. Evet. Daha önce, yani şimdi de aslında Mars'ta heyecan yok diyorum ama Mars'ta bile bir şekilde bu araştırmalardan burada anansını satayım başka bir hayat şeyi varsa çok enteresan olur. Evet, evet, evet. Aslında işte şey diyoruz işte bilim insanlarının ya da bazı işte insanlarda o var. Herkesle olmak zorunda değil. İyi bir şey değil kötü bir şey değil. Nötr olarak söylüyorum. Ama bazı insanlarda bu böyle bir nedir ya bu? Merak. Hani bir karikatür görmüştüm şey yapıyor işte normal insan diyor. Bir yer var değiyor böyle elektrik çarpıyor. Ben buna bir daha değmesem acaba diyor. Bir de bilim insanı kafası şey diyor. Değiyor niye çarptı acaba? Bir daha şöyle yapsam çarpar mı falan. Hani bir de böyle bir e, kafa. Attı. Buna benziyor aslında dediğiniz birazcık. Tabii. Şimdi ben bu arada tabii daha taş var ne yapayım dedim. Burada bütün jeologları karşıma aldığım <gülüyor> için zaten şey özür diliyorum. <gülüyor> Siz hata yaptınız. Jeologları karşınıza aldınız. O, o bölümü hatırlıyorum yani. Peki. <gülüyor> buradan biraz daha sosyal mesajlı sorumuza gelelim. İnsanımızın ya da yani bu Türk insanı da olabilir, dünya insanı da olabilir. Bilime yaklaşımı konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? Ee, sanırım yani çok tabii ki e, bilim çok hızlı ilerleyip çok daha fazla hızlı bir şekilde çok fazla bilgiye erişebildiğimiz bir dönemdeyiz. Tabii ki hatalı bilgiler de var bunun içinde ama akademik olarak yaklaştığımız zaman da aslında e, iletişim bu kadar kuvvetlendiği için bilimin bir noktada hızlandığını düşünüyorum. Sadece hani bizim ülkemizde birazcık daha sevdirilebilir birisi bir, bir hisyat içerisindeyim. Benkiken hani böyle müsteferde deneyler ve e, ılız yapabilmek bunlar beni inanılmaz heyecanlandırıyordu. Ama en nihayetinde ben de bilimle yakından uzaktan çok da bir alakası olmayan bir yoluna çalıştım ve hayatını bilime göre e, şekillendiren bir insan azıcık ucundanmışım gibi geliyor. Kendimi çok Hı -hı. eksik hani şey. bu konuda ne olursa olsun. Ama İnanılmaz saygım sonsuz bilim insanlarına ve bilimle ilgilenen insanlara. Çok heyecanlandırıyor beni yani yapılan çalışmalar ve teknolojinin bu kadar hızlı ve her sene katmalarak ilerlemesi. E, keşke daha da hızlı ilerlese. Şimdi bir şeyler hmm. derdim ama e, kanalımızı kapattırmak e, e, insanlardan yapamadım d ama işte anladılar onlar hangi beledi olduğunu ya daha fazla keşke ülkemizde bu konuya daha fazla eğilinse daha fazla yatırım yapsa bu kadar beyin göçü yaşanmasa bilimle ilgilenen gerçekten mühendis olup da bir şeyler yapmaya başlayan arkadaşlarımın en yakın arkadaşım o da arkadaşlarımdan bir tanesi en yakın arkadaşımdan bir tanesi o da arkadaşım Sabancı'da şimdi Intel'de hmm. şu Amerika'da senelerdir görüşemiyoruz koptuk çok üzülüyorum hmm. İnanılmaz üzülüyorum ama hı hı. E, inanılmaz bir beyin göçü var hani kayyumlara girmeyeyim dedim hafif veriyorum ama <gülüyor> inanılmaz bir beyin göçü var çok üzülüyorum insanların gitmesine e, özellikle bilimle uğraşan insanların gitmesine bu ülkede çok iyi şeyler yapılabilecekken bu insanlara olanak sağlanması gerekirdi keşke sağlansaydı yani evet. da üniversitelerinde suçu var ve tabii ki e, kayyumlar diyorum ve konuyu kay kayyumlar deyip evet. Ben peki şeyi sormak istiyorum hocam, oradan da çıkarayım bizi biraz ama şey var, e, mesela ben bu konuda mesela bilim insanları bilimi yapıyor ama iyi anlatamıyor olabilir. Yani çünkü bilim bizim şey, dedi, makale yazacaksın, yayın yapacaksın falan. Şimdi yavaş yavaş bu biraz artıyor. Işte. Bizim yaptığımız şey bilim iletişimi aslında, hani akademik olarak üniversitede de yeri olan, biz öyle yapmıyoruz ama hani öyle de yapılabilecek bir şey ama teorileri var. Mesela bilim iletişimine ilgili teoriler var. Hani nasıl yapılır, nasıl gider bilme. Ama bir oyuncu olarak ya da bu işleri bilen biri olarak mesela hani dediğinizde biraz biz soğuk büyütüldük gibi. Biraz daha yani bir yüzü asık mı bilimin? Yani böyle heyecan verici, keşfedici, merak uyandırıcı, cool gözükmüyor mu bilim ya da bilim insanları? Ne dersiniz? Yani cool gözükenleri var arada ama genel olarak hmm. çok akademik seviyede kaldığı için Belki Hı -hı. de çocukluktan yakalayamayabiliyor insanları. Hı -hı. Yani işte daha çok bilimle ilgili müzeler açılsa, daha Hı -hı. çok insanları, yani daha okullarda daha fazla olanak olsa ve çocuklar deney yapabilseler. Çünkü yani çocukken açıkçası beni en çok heyecanlandıran şey daha sonradan hem fizik hem biyoloji hem kimyada her birinde ayrı berbat bir öğrenciydim ama bütün dallarda feyciydim. <gülüyor> Estağfurullah. Ee, Coğrafya çok severdim ama. Hı -hı. Yani jeolojiye birazcık oda ucundan giriyor diye söylüyorum. Celal Şengör oyunları orada. <gülüyor> evet, evet. Birazcık daha deney yapabilse çocuklar Hı -hı. o zaman işin rengi birazcık değişir gibi geliyor. Yani bunun ne kadar eğlenceli olabileceği ve daha neler ne, ne gibi kapılar açabileceği konusunda yönlendirir öğrenciler daha Hı -hı. farklı olabilir. Ama işte yani bunda eğitim sisteminin çok büyük rolü var. Hı -hı. tabii ki çok daha iyi yapılıyor. Yani bunun vakti zamanında çok iyi bir örneği aslında köy enstitüsüleri. Yani, Çocukların uçuş olması e, bizi daha tek düzeye pratik eğitim böyle. değil mi? E, Sağ, e, yani yapabildiği, cidden yapabildi, hands on hani deneyin. Direkt yapabildiği bir şey. Tabii işte. Sağa sola götürülüp, sahada çalış, çalışmaları gösterseler, bir şeyleri anlatsalar, çocuklar gerçek laboratuvarlara sokulsa ya da işte başka e, uzay bilimle alakalı ya da işte atıyorum kimya ile alakalı yerlerde çocuklara daha fazla olanak sağlansa gerçekten Hı -hı. bu işlerin yapıldığı ve nerelerde kullanılabildiğine dair giziler yapılsa harika olurdu yani. Evet, evet, evet. Çok haklısınız. E, bu e, ben çocukken mesela şey vardı Beşiktaş'ta diye hatırlıyorum. İnan Üstad'ın orada bir yerdeydi. E, İTÜ'nün içinde bir deneme bilim merkezi vardı. Orada böyle hem müze gibi gidiyordunuz işte değişik deneyle basıyorsun işte elektrik yıldırımını görüyorsun. Arı var işte arının mikroskopla bakıyorsun. Böyle daha çok işte her çocuğun yapabileceği basitlikte orada kurslar falan olurdu. Biz ilkokuldaki arkadaşımız mesela gidip işte elektronik kursuna gitmiştik. Radyomuzu falan yapmıştık. Kendi radyomuzu. Ee, dediğiniz böyle el şeyleri daha önemli. Ee, biraz da e, bu keşfetmek ve bilme ihtiyacı Mesela bizim bu e, tüm mezunuyum ben. Psikoloji birinci sınıfta hocam. Araştırma yöntemleri diye bir ders vardı. Bütün bilim alanlarına verilen standart bir ders. Orada hocamız vardı. Çok ilginç bir şey Bak bu kadar yıldır bende kalan. dedik ki hocam hani ee, niye bilim yapıyorsun? Hani neden bilimi sorduk bu klişe soruyu. Hoca da dedi ki çocuklar beni heyecanlandıran şey şu. Bir diyelim ki deney yaptınız. Analiz ettiniz sonuçları. Çıktı ya. O bilgi dedi. Yeni bir bilgi. Ve dünya üzerinde o bilgiyi o anda sadece siz biliyorsunuz dedi. Daha hiç kimse bilmiyor. Bilgiyi siz üretiyorsunuz dedi. Ve gözleri parlıyordu tabii bunu anlatırken. O böyle bir alevlendirdi yani açıkçası. O yüzden ben de bunu bir anlatmak istedim. Belki izleyen aramızdan motivasyon arayan varsa diye. Yani çünkü ya yani böyle bu kadar büyük bir şey başarınca insanoğlunun başarısını ilk onu öğrenen insanlardan biri olmak da inanılmaz Hı -hı. önemli. Şöyle ben de kıs kısacık bir anekdot anlatmak Hı -hı. istiyorum. Ee, ben e, işte bu University of California Berkeley'de yaz okuluna gitmiştim. Hı -hı. İki ders aldım. Bir tanesi işte e, Amerikan Edebiyatı ile ilgili bir dersti. Bir de Kültürün Sosyolojisi diye bir ders aldım. Çok Hı -hı. tatlı veriyordu dersi. Adam bir derste e, işte sonuç olarak ya yani sosyoloji ve kültürel çalışmaların birleştiği bir ders aslında benim bölümümde kültürel çalışmaların üniversitede. Heyecan içerisinde takip ettiğim bir derste adam şey anlatmış. E, bu ilk uzaya insanlığı, aya insanlığı seyahatin yapılacağı zaman gidip roketin kalkışını izlemeye gitmişler. Hı hı. Adam bu anısını anlatırken ağlamaya başladı. Yani bir insanlık için bu kadar hakikaten büyük bir adım ki o kadar etkileyici bir an ki ilk defa aya gidiyor falan olmak yani hı hı hı. bu hayalden gerçekliğe geçiş anını izlemek bu insanı inanılmaz etkilemişti övgün çok etkilenmiştim ben hani e, bu gibi anlar için aslında seviyoruz bilimi evet. yani, İngilizce milestones diye adlandırılır mihenk taşları değil mi olayın böyle şey yani evet, evet, çok evet, evet. yani insanlık olarak al nerelere gittik ya yani gerçekten hı hı. vakti yani bundan 30-40 sene önce koca koca bilgisayarlar ve feci grafiklerle sadece hesaplama ve rakamlar üzerinden kurulan şey şu anda sen ve ben bambaşka yerlerde olmamıza rağmen küçücük bir avuç aleti hı hı. ve internet üzerinden konuşabiliyoruz ve başka insanlar buna şahit olabiliyorlar çok enteret evet, evet. Efkarlı Sadri Alışık demiş ki bilim bir sanat türü olmalıdır, bilim bir tutkudur demiş. O da öyle Allah oba olmuş yani. Çevre bizim gibi coşmuş. Çok doğru hocam. Pardon kesildi. Sadri Alışık da eski seyircilerimizden. Hmm. Selam olsun. Evet, evet evet müdavimler Peki hocam buradan ben şimdi bizi biraz taşıyorum. Sosyal mesajlı böyle derin yoğunluklu içeriklerden. Birazcık daha yine bilimsel konular ama biraz uzaklara gidelim. Uzaylılar sizce var mı? Varsa geliyorlar mı diyeyim. Çünkü şey demiştiniz siz hani dış, dünya dışı yaşama ilgiliyim demiştiniz. Buradaki sorumuz da hep şu hani o böyle pem şey yeşil adamlar da olabilir. Bu da değil bu da gelebilir ama şu da gelebilir. Bir bakteri Mars'taki bir bakteri de sonuçta bir dünya dışı yaşam hani formu. Ne dersiniz bu konuda? Yani eğer Mars'taki bir bakteriden dolayı dünyada yeniden bir salgın yaşayıp evlere kapanacaksak lütfen o bakteri buraya gelmesin. <gülüyor> Temennim budur. Ee, yani benim temennilerim şunlar. Bu e, Kozmos'taki Neil deGrasse Tyson'ın e, uzaylılar buraya gelirse bizim böcek gibi görecekleri gelecekleri zaman korkun demesinden dolayı ben hep bir panik içerisindeyim. Umarım hı hı. biz dünyadaki varlıkları buluruz. Hmm. Bu ürkütmeden kaçıp falan. Ediyorum yani. Hı hı hı. Evet yani böyle çok çalışma var. E, hatta hep tavsiye ediyoruz. Netflix'te bir Mars e, doku serisi var. Belgesel dizisi var. Orada bir, böyle bir bakteri bulunuyor. Yani bir virüs, bir bakteri, bir, bir şey protobakteri, bir şey bulunuyor. Mesela bu daha akla yatkın. Bilim böyle şey. Heyecanlı ama bir yandan da sıkıcı yani. Biz böyle Mars'ta işte film, Hollywood gibi şeyler beklerken Taşın içinde bir yerde bir ölmüş bakteri bilmem ne fosili falan. Hı, hani Ama bilim insanı tabii çok heyecanlanacak ama hani genel e, halkı çok heyecanlandırmayabilir e, bu tarz gelişme. Bizim dışımızda bu gezegen dışında yaşam olduğunu biliyor olmak bence çok heyecanlandır. Dönüşüm yaratır değil mi toplumda? Yaşam olması gerçeği e, demek ki Belki de daha zeki varlıklar var ya da yok konusunda. Yani başka varlıklar var konusunda. Beni çok heyecanlandırıyor canım. Yani zaten ben dünya üzerinde de bilmediğimiz sualtı canlıları falan var ya böyle işte belki de. Ben... Onları görünce de ellerimi kafamın arasına alıp çığlıklar atıyorum. Yani çok enteresan yaratıklar var çünkü dünyada. Hiç bilmediğimiz. Evet hocam. Ee, devam ediyorum o zaman hemen hızlanmak adına. Peki sizce bilim tarihinin en önemli buluşu nedir? Çok güzel bir soru. Bunun üstünde bayağı bir düşünmem lazım diyeceğim. Ama e, bilim tarihinin en önemli buluşu Üf. nedense yine seyahatten gideceğim. Çünkü seyahat etmeyi çok seviyorum. Herhalde uç, uçak. Uçak değil mi? Evet. Evet, evet, evet. Çok enteresan geliyor uçuş ya bana. Yani ee, uçmak çok garip bir şey. Yani ne kadar hızlı bir şekilde oradan oraya gidiyoruz. Yani ulaşım adına yapılan mesafeleri kısaltan her şey beni çok heyecanlandırıyor. En i̇şte başta dediğim gibi ışınlanmak. Çünkü ben gezmeyi çok seven bir insanım. Oradan oraya gitmeyi seven bir insanım. O yüzden ulaşımla ilgili e, şeyler çok heyecanlandırıyor. Market Hı -hı. treni de bence inanılmaz heyecanlandırıyor. Umarım daha çok yaygınlaşır ve dünyada maglev trenleriyle falan seyahat edip daha az karbon ve inanılmaz hızlı e, oradan oraya ulaşabiliriz. Evet, evet, evet, evet. Uçmak cidden dediğiniz gibi ve hani gelişimi de acayip. ya yani 1903 kabul ediliyor. İşte Wright kardeşlerin ilk e, kontrolü ve güç şeyi power ne oluyor? Kendinden motorlu ve kontrol edilebilir uçuş yapması kabul ediliyor. Ondan önce de var. Ama yani 1903 1969'da aya ayak basılıyor. Yani hani aradaki e, gelişme ivmesi gerçekten inanılmaz dediğiniz gibi. Ve şey yani e, uçak uçmak her zaman büyüleyici insanlar için. Kesinlikle katılıyorum. Ve e, çok üzüldüğüm bir şey de var. Sadece bir kazası olmasına rağmen e, tedaviden Concord, Concord mu? Concord teknolojisi evet. E, beni çok üzüyor yani. Yani ne kadar daha hızlı bir yöntem var. Tamam yani doğanın içine küfür eder gibi gidiyor onlar ama yine de bu kadar hızlı bir teknoloji varken sadece yine Amerika İngiltere arası devam ediyor olsaydı bile bence süper bir teknolojiymiş. Çok küçük politik oyunlar beni üzüyor. Evet evet evet. evet. Yani kazadan sonra mesela 2004'te sonuç yaptı diye hatırlıyorum. Kazadan sonra kazaya neden olanca havacılık öyle yani bir de bir havacılık yönüm var. Hani belki bilmeyenler varsa. Simülatör eğitmeniyim ben hani bu konuda, ara, ara, bakabilirler işte internette falan. Oradan tarihini anlatırken anlattığımız bir şey yani Concorde bilinmeyen bir şekilde ilk, ilk uçuştaki hatasından ötürü hemen, bil, havacılıkta öyle yani hemen bir hata varsa bulunuyor, çözülüyor, bir sonraki şeyde düzeltilmek üzerine. Düzeltildikten sonra ikinci versiyonu çıkıyor ama artık insanlar bilmiyor yani hani evet o kusuru yok, o tehlikesi yok ama Yine de bilmiyorlar. Ben bir de daha sonra şeyi öğrendim hocam. Ee, şehirler üzerinden giderken her şehirden izin alınması gerekiyormuş. Çünkü cidden, yüksekten dahi uçsa sonik patlama yaptığı için aşağıdan o hissediliyor yani. O gürültü yaratma sorunu da ayrı bir sorun. Ama okyanus üzerinde cidden olabilirdi diye ben de katılıyorum size. Biraz çabuk yani, vazgeçtiler ondan yani. Yani herhangi some random jet durmadan kaza yapabiliyor ve hani onlar geliştirilirken Concorde'un bir sonraki modeli eğer o sıkıntılar çözülüp de yapılıyorsa bundan neye vazgeçiyoruz gerçekten anlamadım. Yani bir kibar ateş edilmesi var bence. O evet. da İngiltere Hava bugüne kadar kapatılması bekleniyordu. Mühürlenip yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet evet. O konuda izleyenleri yönlendirelim. Bu yayından sonra baksınlar hani bu tarihine vesaire. Peki Şimdi size bununla ilgili yakıştırmalar geldi çete ama çalışacağınız alanla ilgili ya da olması gereken alanla ilgili siz anladınız. Bilim insanı olsaydınız hangi alanda çalışmak isterdiniz diyorum. Çok güzel. Ee, <gülüyor> muhtemelen bol gezebileceğim bir reolog olurdu. Nasıl reologların kalbini Gönlünü kazanmış. geri kazanma. Evet, <gülüyor> evet başlı Kapımdan üsürü e, <gülüyor> jeolog olurdum. Millet tabi durmadan benim e, kaka muhabbeti yaptığım için bizim yayınlarda evet. kaka isteyenler var ama hayır, evet, sizi üzüyorum <gülüyor> sevgili dostlar. Bir mikrobiyolog olup işte mesela dışkı içeriğiyle şeyler oldu mesela son yıllarda, on, son 10 yıldır diye hatırlıyorum, e, beyin bağırsa ilişkisi çok bulundu. Hatta yani bayağı hani bilinen bir eksen, bir yolak yani. yani. Bağırsaktaki bir şey beyin nasıl etkiliyor ama biliyoruz artık. Böyle bir alan var çalışma alanı. Tam aslında size göre yani hani e, dışkı içeriği ve beynin arasındaki ilişki neden olmasın. Doğru. Doğru ama ben yine de jeolog derim. Jeolog. Her zaman coğrafya beni bir çıt daha hakikaten şanlandırmıştır. Hmm. E, bir de saha araştırması bol. Arkeolog da olmak hmm. çok istedim. O da hmm. senin bana heyecanlandırır yani arkeoloji de Indianajones ne güzel proje değil mi aslında ya yani bir arkeolog bu kadar işte cool olması ve yeni bir şey keşfetmesi falan hani genelde çünkü daha çok arkeolog hani elinde böyle fırçayla dış fırçasıyla öyle kocaman test şey yapmaya çalışan ama ederken... buluyor olmak o diş fırçasıyla Biz, pek çok insanın ya ben çünkü genel olarak daha geçmişe dair insanların nasıl yaşadığı konusu beni çok heyecanlandırıyor. Hmm. Ne olursa olsun. Yani hmm. e, işte yakın tarih, or, uzak tarih daha önce insanların şehir hayatı ya da toplu kolektif olarak yaşamları beni her zaman heyecanlandırır. Ne bileyim eski işte 70'ler İstanbul'u işte 1910'lar İstanbul'u fotoğrafları resimlerine falan bakıp yaşadığım yerlerin en azından daha öncesi nasılmış bunu hmm. araştırmak. Ben de seven bir insanım. Bu konuda e, küçük küçük evet. kendi kendime bir az duyuyorum yani hani bilim ne kadar bilimsel tamamen hobisel ama hmm. e, bu beni insanlandırıyor mesela Çok iyi çok iyi. Ee, Ruhişan Akman demiş antropoloji demiş mesela tam aslında sizin alan yani insanın yaşayışı, kültürü e, vesaire biraz daha mesela sosyoloji dediğiniz gibi toplumu açıklama gibi ya da işte belki daha küçük insan grupları ise sosyal psikoloji hani çok güzel eğlenceli deneyleri vardır vesaire. Ee, evet. Olabilir. Aslında benim okuduğum bölüm e, hı hı. birazcık Ömercan bunu böyle tanımlıyor. Bence daha fazlası da var. İçin içine medya falan da çok giriyor. Hı hı. Ama çalışmaların temelinde aslında biraz daha modern e, kültürel antropoloji, saha çalışması bir antropoloji. Daha çok okumaya dayanan ama tabii hı hı. çalışmalarını da İzin veren. yani gidip de yani eski tip, motomot zaten o tip antropoloji artık süper ırkçı olarak yaklaşıyor ama yani gidip de aha burada kabile var bu kabileye inceleyenler çok belli bir kültür grubunun daha ufak, daha ufak çapta grupların daha nislinların araştırılması, çalışılması kültürel. Evet. Bu yönünüzü de iyi oldu hocam. Mesela burada belki daha önce de konuşmuşsunuzdur ama ben mesela şahsen ben çok e, hatırlamıyorum. Güzel oldu burada bunu da öğrenmek sizinle ilgili. Peki o zaman geçmiş demişken güzel bir soru denk geldi. 150 yıl öncesine hangi teknolojik aletle gitmek isterdiniz bugünden? Kesinlikle silah almak isterdim. Çünkü üstüme uzaylı gibi davranıp e, ok falan atmaya çalışabilirler ve savunmam lazım. Dediğim miğfer ve e, bir şey Hı hı. Konuştuk yani ne yapsaydık <gülüyor> acaba diye ee, Ömer Candar şimdi bir çeşit rol çalıyor gibi olacak ama üstünüze aslında Bluetooth perllerler bağlayıp e, çeşitli sesler yayarak da e, kendimi anır <gülüyor> gibi de kabul ettirebilirim bir <gülüyor> O da gayipten sesler gibi evet evet evet. evet yani yani şey, derse, ilk aklıma gelen şey kendimi savunmam gerekeceği müzik şey geliyor bana ya nedense. Çünkü çok farklı ve onlara uzaylı gibi geleceğim için tepkileri hı hı. bana saldırmak olurmuş gibi bir paramoyam var. Bu konuda o yüzden e, kendimi savunacağım bir e, cihaz olmasını e, böyle iyi almaz. Sanki evinde silahla oturan bir ve kıyameti bekleyen e, shelter <gülüyor> yani, Amerikalı gibi konuşuyorum ama e, <gülüyor> şey, <gülüyor> e, saldıracaklarmış ve benim üstüme gelirlermiş ve savunmalıyım hissiyatı. Redback yalıtını vermeye devam ediyor. Bayrağıyla değil mi de böyle Amerika <gülüyor> bayrağıyla? Şey <gülüyor> bir de e, bu soruyu ben hazırlarken 150 yıl dedim şimdi böyle bunlar ra şey rakamlar ya, 150 hani çok rahat söyleniyor. Ama şunu dedim yani biz 2021 desek 2022 2021 150 dediğimiz zaman 1870 oluyor aslında. Tabii, çok yani öyle aslında. çok da hani silahın olmadığı ne bileyim kılıç ya. kalkan mifer bir dönemde değil aslında. Doğru. Şimdi 150'yi düşününce ben nedense kendime hemen kılıç kalkan ve oka attım yani. O benim e, kuşluğummuş. Evet o zaman daha e, insanlara bir şeyler gösterebileceğim. Mesela sinemayı sanki ilk ben keşfetmişim gibi küçük bir projektör <gülüyor> ışıkla Işıkla e, halledebilecek e, insanlara küçük bir eğlence sağlayabileceğim. Sinemayı da bu insan bulmuştur dedikodusunu yaratabileceği bir projeksiyon düşünüyorsunuz. Lumiere kardeşler değil de tarih değişiyor hemen kitaplarda. Can Türk diye evet. kitaplara değişiyor mesela. Çete e, e soralım. Çette uyumasın. Bizim programımız aktif bir program. E, sinemanın keşfi ne zaman? Arkadaşlar yazın bakalım. Ben... Keşfedildi mi? Ha, Google oyunları evet bir bakalım hemen. Ben veriyorum bu önünde. 1862'de doğmuş. 20 yılda bunlar bunu yapamaz diye düşünüyorum. 1895'te ilk yayınlamışlar ve 15-20 yıllar bunların önüne geçmiş oluyorum. Lümiyere kardeşler, puan diyeceksiniz bundan sonra. Aynen, aynen. Bir de şeyle gidiyor, bilmem, bin, bin e, ansülmenlik projektörle gidiyor bir de yani onların makina <gülüyor> makineyle gitmiyor. Tabi 8K böyle yani. 8K evet. <gülüyor> o zaman size portal açıyor falan derler. Bir duvara koy, yansıtsanız cidden büyü gibi, sihir gibi bir şey. Yani yeterince gelişmiş bir bilim. E, sihirden ayrılamaz yani, derler. Avengers falan gösterseniz de iyice enteresiniz. Of. Evet, evet, evet. Peki yeni eklediğim bir soru derin sorulara. Onu sorarak tamamlayalım bu bölümü. Bundan 100 yıl sonraya gitseniz ilk neler yapardınız ve neyi merak ederdiniz? Hmm. Bundan 100 yıl sonraya gitsem, e, şeyi merak edelim, yani neler yapacağımı tabii ki her şeyin sağ sağa sola bakmak ve insanların nasıl yaşadığını birazcık anlamaya çalışmak olurdu. Hı -hı. Hı -hı. E, ülkeler, milletler ve din geçerliliğini ne kadar koruyor onu araştırmak olurdu, onu anlamaya çalışmak olurdu ilk. Hı -hı. Yani insanlar olarak bir arada yaşamaya e, ya birazcık Star Trek tarzı bir, bir hmm. e, ütopya içerisinde miyiz yoksa e, işte Mad Max tarzı bir distopya içerisinde miyiz kaynaklar nasıl kullanılmış falan e, onu anlamaya çalışmak olurdu ve onları çok merak evet. ediyorum. Evet, evet. Yani insanlık olarak bir arada yaşamaya öğrenmiş miyiz? Şey diyorlar. İlk tuvaletlere bakardı diyorlar. Sizin üstünüzde kalmış bu yani. Yapacak bir şey Sadri i̇şte, Alış'ın e, yorumlarda ortalığı e, şey yapması. Ayıp ayıp yani. Gerçekten bu <gülüyor> e, muhabbetinden lütfen sıyrılalım pek sevgili chat. Evet. Evet. Burada. Peki bir sonraki soru. Ay'a gitseniz hangi ünlüyle giderdiniz ve neden? Burada yaşamalı yani. Uzun dönem kalınacak. Üst var. Bu şekilde bir gitmeden bahsediyorum. Yani e, muhtemelen e, er ne kadar rahmetli olsa da David Bowie ya da <gülüyor> Mercury falan gibi bir müzisyenle gitmeyi tercih ederdim. Hı -hı. Orada iyi müzik üretik yani çok uzun zaman geçecek ve kimse yok bir birbirine gitmeyi tercih ederdim. Hmm. herhalde olabilir. ama tabii mesela üstün bakımı falan içinde şeyler var yani anlaşmanız gerekiyor böyle kaprisli falan ya da iş yapma ben ben müzik yapacağım oturuyorum derse bütün üstün işleri size de kalabilir ama yani ayda hayatta kalma doğru o zaman e, şey o abimizin adını kesinlikle unuttum ama bu e, uzay istasyonunda gitarlar çalıp da vakti zamanında bir sürü videolar paylaşan BAB'iyle gitmeyi. ISS'deki şey değil mi? Astronot. Ben de bilmiyorum. Evet, evet. Gitar falan da çalıyor ya o adam. O yüzden e, o da ünlü. Hem işi biliyor hem uzayı biliyor. <gülüyor> yani müthiş bir e, <gülüyor> kompanyon olurdu gibi geliyor bana. Süper. süper. Peki. Um, bir sorumuz vardı. bu. Hangi fiziksel özelliniz falan? Onu zaten gözünüzü çizdirmişiz. E, hangi fiziksel özellinizi değiştirirdiniz diye. Soruyorduk bilimle. Onu geçiyorum o yüzden. Yine yeni bir soru. Ee, bu da böyle biraz daha genel. Ondan sonra diğer bölüme geçiyorum. Hiç anlamıyorum dediğiniz bir bilim alanı ya da bir teori. Kısa cevaplı bir yine. Ya bu şey mevzusunu kaç kere anlattılar ben. Üniversitedeyken de yine e, fizik dersi falan vardı. Kuantum ve kuantum dünyası. Işte, kuantum treni durmaz. Duvarları aşar geçer. Hı -hı. falan filan gibi mevzulardaki kuantum fiziği beni çok aşıyor. Ve e, böyle artık hani normal fiziğin ötesinde bir fizik ya o. Hı -hı. Görüp de, tamamen teoriler üzerinden konuştuğumuz bir e, hikaye ve bu bir şekilde normal fiziğe de bir şekilde uyarlanabiliyor ve işte atom bombası ve atom teknolojisi birlikte ilerliyor ya hiç, hiç anlamıyorum. Aval ava bakıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum gerçekten. Yalnız değilsin hocam. Biz de öyle. <gülüyor> hiç. Yani ben yani, zaten alanım değil de. Tamamen yani. sebepler üzerinden kurulan bir dünyayı hı -hı. dünyamıza nasıl uyarladılar ve bundan yani yine 60-70 yıl önceden bahsediyoruz. Hı hı. Yani şey de ilginç. Mesela ben onu duydum işte kuantum. Bir gün babamla tartışıyoruz. Babam da böyle klasik fizikçidir yani. Kafası öyledir. E, elektronik mühendisi. Şey diyor yani hani işe yaramıyor ki kuantum. Bana çok soyut geliyor. Ya ben bilmeliyim hani solit bir şey olmalı. Baba diyorum öyle yani nasıl atıyorsun koskoca bir bilim alanını yani nasıl bu kadar. Ona göre yok yani o an öyleydi. Neyse ben o ara araştırdıkken şey diyorum, hani kuantum nerelerde var gibi mesela GPS, ya yani bugün artık hani konum olayı, birbirimize konumlar atıyoruz vesaire. GPS olayı tamamen aslında, tamamen değil de en önemli parçalarından biri kuantum. Kuantum bir ilkesine dayanıyor. Birçok olay kuantum ilkesine dayanıyor. Bugün işte kuantum bilgisayarlar var, çalışıyorlar konsept olarak da olsa. Bitler 56 qubit'e kadar çıkıldı en son diye hatırlıyorum. Yani baya bu işler şey değil, çalışıyor birçok alanda kullanıyor. Mesela şeyi biliyordum ben, MR çektim stajımda, çalışmamda da işte beyin görüntüleme, mesela MR'da da yine kuantum var mesela onun çalışmasında da bir sürü teknolojiyi kullanıyoruz, içinde var ama yani bir yerlerine geçiyor ama e, bilmiyoruz haklısınız, bunu bize anlatacak biri çıksın, buradan sesleniyorum evet, kuantumu evet. bilen biri nasıl çalışıyor MR falan GPS'de nasıl kullanılıyor yani hiçbir şey anlamıyorum, zaten hani GPS ve kafadan, Wi-Fi falan bunlar da yani hani bir kısmı Tesla, bir kısmı açıklanabilir ama ben yine de hakikaten kablosuz iletişim falan o, o da bana çok buçuk kaşık ve inanılmaz olarak geliyor yani. 5G'ler, evet. 4G'ler falan. Evet, evet. Bunları bilen birilerini buradan söylüyoruz. Bakalım. Bizim kanalda bazılarının var videosu. Youtube'da bakabilirler. Peki, bir sonraki bölüme geçiyorum hocam. Hangisi Tabii. dediğimiz bölüm, bizim işte kim 500 milyar ister, 1 milyon ister kısmı diye tabir ettiğim alan Şimdi burada bazı sorular var. Mesela şu sorular çıktı. Onları geçeceğim o yüzden. Güzel bir soru arıyorum. Mesela şu soruyla başlayalım hemen. Ben hiç baktım test kısımlarına. O yüzden rahat olabilirsin. Tamam, okey. Çıkan soruyu bir daha soracağız. Sizce dünyada en çok insan öldüren hayvan hangisidir? Muhtemelen sivrisinektir. Evet, doğru. Evet. Bravo hocam. Yani çok farklı, hızlı bir şekilde hastalık yayabiliyor. Hı hı. Aynen öyle. Bakıyorum. Peki biraz astronomi. Güneş sisteminde yer alan en büyük kütleli gezegen hangisidir? Hmm. Yani en büyüğü Jüpiter. Yani alanı da en büyüktür herhalde. Jüpiter diyeceğim. Doğru cevap yine. Çok doğru. Hem kütlesi hem büyüklüğüyle en büyük o. o. Ee, biraz böyle kimya-fizik sorusu geliyor şimdi. Radyum ve polonyum ile radyoloji alanında çığır açan Polonyalı bilim insanı kimdir? Radyum ve polonyum radyoloji. Hı hı. Kazimierz Funk herhalde. Henry Zygalski, Josef Rotblat ya da Marie Skłodowska Curie. Şu an inanılmaz atıyorum. Ama Marie... <gülüyor> Evet, doğruca yapacağım. Curie olacaktı. Attım, bayağı attım yani. Ama Merkürinin e, Polonyalı olduğunu biliyorum. Hı hı. Ondan sonra cıma, ama ne yaptığını kesinlikle bilmiyordum. Sahillime e, atma yöntemiyle bir bilgi kazandım. <gülüyor> süper, yani. süper. Merküri, evet, yani hem e, bir kadın bilim insanı olması o çağlarda bu bilmeni hani değil ama o zamanlarda Madam Küri diye geçer e, ve iki ayrı dalda. Nobel kazanan ilk insan aslında. ilk ve tek insan. Hem fizik hem kimya Nobel'i alıyor ayrı zamanlarda diyebiliyorum. Kızının da hatta şeyleri var. O aile birazcık şey, o açıdan iyi. Ve Nobel demişken, buradaki son sorumuza geçiyorum. Nobel ödülleri hangi ülkede verilir? Çok güzel. Ya Norveç'tir ya İsveç'tir herhalde. İsveç diye atıyorum bunu da. Bugün atmalarınız çok iyi. O da doğru cevap. Hiç yani boş boş atmıyor. Peki. Peki. Peki. Peki. Bir tane daha böyle e, a, a, şeyli soru. Atmalı soru vereyim. Böyle. Gerçekten bu tam atmalı yani. Dörtte bir şans. Dünyada kış aylarında güneşin hiç doğmadığı ülke hangisidir? Kış aylarında güneşin. Bunda da bence yüzde doksan Svalbard adlı ülke. Çünkü çok böyle kuzey ülkesiymiş gibi bir ismi var. Hı -hı. O yüzden Svalbard. Nordik. Değil mi? Nordik isim. Evet. Ve doğru. Svalbard şuradaki ülke. Ee, hocam. Bu tamamen isimden ötürü yarı atma, yarı tahmin şeklinde ilerledi. Süper. Doğru akıl yürütme. Evet. Bu bölümün de sonuna geldik. Şimdi daha da bizi eğlendiren, heyecanlandıran o mu bu mu bölümüne doğru yavaşça geçiyoruz. Şimdi bu bölümdeki olayımız şu hocam. Ee, şöyle yapıyoruz bu bölümde bir dakika ben listemi buradan açayım. <gülüyor> bu bölümde şöyle yapıyoruz. <gülüyor> bir yaşayan ya da ölmüş olması fark etmez bir bilim insanı seçeceksiniz. Fakat eleyerek gidiyoruz. Bu İbrahim Selim'in programındaki ünlülerle olanı biz bilim insanlarını çevirdik. Ee, Eliyerek gidiyoruz. Bir kişiyle sadece yemek yiyeceksiniz en sonunda. Ee, ve işte o mu bu mu diyeceğiz. Bazen tabii arada özellikle tanıtmak adına az bilinen bilim insanlarını da koyduk. O yüzden onları böyle biraz açıklamasıyla hani ne yapmıştırı da söyleyerek soracağım. Bu şekilde yani o mu bu mu diyerek gideceğiz bakalım. Elenenler kalıyor. Sonra kim kalacak hayatta? Hadi bakalım. Hadi bakalım. O zaman klasik başlıyorum. Tesla mı Edison mu? Tesla. Neden? Çünkü David Bowie... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çevit boviymiş gibi geliyor. Ya Tesla çünkü e, bu wireless teknolojiyi nasıl geliştirmiş ve orada da bunu nasıl bulmuş? Bu ampul oyunları ve daha eğlenceli tool'ları var. E, Öbürünün ayak adamı gibi bir adam Edison baktığın zaman. E, gidip de adamla iş yemeğiymiş gibi Tesla biraz daha bilim anlatma konusunda ve yaptıklarını anlatma konusunda daha heyecanlı olacaktır gibi hissediyorum. Hı -hı. Tamam. Peki e, Tesla mı? Nikola Tesla mı? Yoksa demin konuştuğumuz Marie Curie mi? Hala Tesla'dayım. Yani hmm. e, öbür türlü de çok cinsiyetçi olacakmışım gibi geldiği için de Tesla. <gülüyor> tamam, tamam. Yemeye götürüyor demesinler. <gülüyor> Peki Tesla mı? Yoksa size belki kuantum fiziğini anlatabilecek kişilerden biri olan kuantufiziği alanında çalışan, ışığın doğasını anlamak için çalışan Cambridge Üniversitesi'nde Profesör Doktor Mete Atatürk'e mi yoksa Nikola Tesla mı? Ooo Mete Atatürk'e. Ooo değişti. Tamam. Tesla'ya güle güle. Yani çünkü kuantufizi gerçekten anlamak istiyorum. Tesla'yı sonuçta okuyabileceğim çok fazla materyal ve benim anlayabileceğim seviyede muhtemelen anlatımları vardır. Hı -hı. Ama kuantum kesinlikle anlayamadığım bir şey. Mete Atatürk'e'nin bana bunu iyi anlatabileceğini e, düşünüyorum. Tamam, peki. Yine o zaman onun alanından gidiyorum. Biraz karşısına güçlü rakipler çıkarayım. E, Mete Atatür'e mi yoksa elektromanyetizma, ışığın dalga teorisi, e, renk görüşü, renkli fotoğrafçılık ve e, Maxwell-Boltzman dağılımı ile bildiğimiz James Clerk Maxwell mi? Fotoğraf dedin. Can yüreğinden vurulup, yani renkli fotoğraf çünkü çok enteresan bir şey ama yine de meta ediyorum çünkü kuantumu anlamak istiyorum anlamıyorum enayi gibi bakıyorum <gülüyor> <gülüyor> peki, peki, peki, Pardon, sonu duymadım yine. Daha az enayi gibi bakmak istiyorum. Ha, tamam, ama... tamam, Peki, hala meta etüre ediz. Meta etüre mi yoksa? Kuantum yer çekimi, ee, kara deliklerin doğası ve Hawking radyasyonuyla tanıdığımız Stephen Hawking mi? Şimdi işin rengini çok pis değiştirdin. <gülüyor> Stephen Hawking'e <gülüyor> Hawking e geçtik. Tabii, yani kara delik falan anlatacak. Çok heyecanlı. <gülüyor> yani ben Stephen Hawking'e yemek yedim demek de çok havalı bence. Evet. Evet, evet, evet. Güzel. O zaman iyi gidiyorum. Yani böyle karşısına ciddi kişileri çıkardıkça. Peki. Yine buradan devam edelim o zaman. Ee, şuradan kop Yani şeylerim orada da. O yüzden oraya <gülüyor> kopya çekerekten. Şimdi size güçlü bir rakip. Bu Barış Hoca da değişik bir etki yaratmıştı. Bakalım sizde ne olacak? Stephen Hawking mi? Yoksa Jüpiter'in uyduları, güneş lekeleri, Venüs'ün evreleri ve güneş merkezli güneş sistemi yani evren modeliyle tanıdığımız Galileo Galilei mi? Yani ben e, Galileo Galilei İtalyan Lisesi mezunu olduğum için hmm. Mr. Galileo Galilei diyeceğim. Evet biliyordum böyle olacağını. Ve kendisine niye dava sattın da böyle döneklik yaptın be adam? Hmm. Soracağım. Masada cingar çıkararak. Olay çıkarmak istiyorum. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> olay çıkartıyorum <gülüyor> kendisine. Güzel. Peki. Yıllar önce söyledim. Dünyamızda hala düz dünyacılar var diye adamın tadını kaçırmak istiyorum biraz. Adam hiç yemek yiyeceğine yediğine <gülüyor> pişman. Peki. Galileo Galilei mi? Yoksa doğal seleksiyon yoluyla evrim, insan evrimi ve cinsel seçilimle tanıdığımız Charles Darwin mi? Abi çok zorlu. Çok zorlu. <gülüyor> çok zorlu. Ama Darwin'in artık öğrenmemi gerektirecek çok bir şey yok. Ben yine de Galileo Galilei'ye yazıklar olsun diyeceğim. O <gülüyor> Galilei ile e, devam ediyoruz. Tamam. Peki nereden vurabilirim? Kuantumdan kuantumdan vuralım. Peki Galileo Galilei mi yoksa kuantum elektrodinamik yol integral formülasyonu ve Feynman diagramlarıyla tanıdığımız Richard Feynman mı? Galileo Galilei. Olmadı. Hala Galileo Galileo bir kere çıktım zaten zor. Evet. Peki. Galileo, Galileo sakalını çekip çekip e, şakalar yapmak istiyorum. <gülüyor> peki, peki, peki kimi çıkarabilirim? Tamam büyük rakipler getiriyorum. Başka alan sizin gene sevdiğiniz bir alan başta dediniz. Galileo Galilei mi yoksa tektonik çalışmaları ve Tetis Denizi konusundaki keşifleriyle tanıdığımız Celal Şengör mü? <gülüyor> Celal Şengör o oh, Galileo satıldı. <gülüyor> <En> rengi değişir. <gülüyor> Now the color of things change. Öyle mi diyordun sen? <gülüyor> Now the color of things change oldu. Evet. çok eğlenceli bir insan ve çok keyifli bir muhabbet olduğuna eminim. Çok da şey öğreneceğime eminim. Yani beni kuantum konusunda bile bir şeyler anlatıp öğretebilir gibi hissediyorum bana bu yemekte. Evet, evet. Jeoloji konuşursunuz, coğrafya konuşursunuz. Bayağı güzel olur. Ee, peki karşısına kimi çıkarsam? Hep bunu yapıyorum özellikle bakalım ne olacak. Celal Şengör mü yoksa onun kankülü kankstarı İlber Ortaylı mı? Celal Şengör. Oo, Çünkü bıraktım. Celal Şengör sen ne kadar cahilce bir soru sorsam da sorayım. Güzel Hı -hı. bana açıklayacaktır ve anlatacaktır gibi hissediyorum. O yüzden Celal Şengör. Evet, evet. Geçenlerde o, onu bayağı yaşadık yani denedik onu. Hani bu fay hattını taşıyamıyor muyuz sorusuyla. Cidden hakikaten öyle olmadığını gördük. Cidden hiç şey yapmıyor, anlatıyor. Peki karşısına kimi çıkaralım? Celal Şengör mü? Yoksa hücrelerin hasar gören DNA'larını nasıl onardığını gösteren çalışmayla 2015 Nobel Kimya Ödülünü de kazanan Aziz Sancar mı? Hmm. Yine Celal Şengör diyorum. Azizhan'ı zaten da seviyorum ama Celal Hı -hı. Şengör. Beni daha Hı -hı. çok dinler ve e, sohbet daha keyifli akar yani. Okay. Peki. Daha arkaik birini çıkarıyorum şimdi karşısına. Celal Şengör mü? Yoksa Pisagor teori ve oranlar teorisiyle tanıdığımız Pisagor mu? Celal Şengör şimdi. Niye çünkü diye soracak. Hı -hı. Günümüzde yaşayan bir insan. Hı -hı. Pisagor çok milattan önce artık yani Pisagor ne kadar şey Yani şeyi merak ediyorum tabi. Antik Yunan nasıldı hocam? Şekil. Hı -hı. Yani ona e, Pisagor teoremi değil de Antik Yunan'daki hayat ve e, o dönemdeki demokrasinin nasıl işlediğine dair sorularım olurdu açıkçası. Hı -hı. Ama Hı -hı. o de yani bir de biliyoruz. O yüzden Celal Şengör. Tamam. Peki birazcık başka alana geçiyorum yine. E, karşısına çıkaracağımız. Celal Şengör mü? Yoksa NASA çalışanı olarak yörünge mekaniği hesaplamaları e, ilk ve daha sonraki bu Amerika'nın uzaya insanlı uçuşlarındaki başarısı için çok kritik öneme sahip olan mekanik hesaplamalarıyla tanıdığımız Amerikalı matematikçi Catherine Johnson mu? Celal Şengör. Celal Şengör. Güzel. Bas <gülüyor> peki. Peki. Kimi getirebilirim? <gülüyor> ha tamam. Celal Şengör mü? Yoksa Satürn'ün uydusu Titan ve Jüpiter'in e, uydusu Europa, e, şey, Satürn'ün uyduları Titan ve Jüpiter'in uydusu Europa'nın okyanuslarını e, keşfeden, onların altındaki su olduğununla ilgili çalışmaları da bulunan ve popüler bilime müthiş katkıları olan orijinal kozmos'un sahibi Carl Sagan mı? Tabii ki kocaların ucası Carl Sagan. Yes, işte bu değişti. Yani... Evet tabii yani Kalsagan, <gülüyor> Hocaların hocası ve o da çok tatlı bir insan Ve hani bu işin prodüksiyon kısmı da var onunla konuşmak istediğim Hı -hı. Çok mutlu yani orijinal kozmosun da adamsın Carl da şeker gibi bir adama benziyor <gülüyor> Peki Kalsagan mı Neil deGrasse Tyson mı? Kalsagan, Sagan yani Neil deGrasse Tyson'ı da çok seviyorum inanılmaz karizmatik hmm. Jönler gönü uzay gemisi <gülüyor> Anlatsın ama Karsaganın yeri ayrı canım. O da, yani Karsagan hmm. düşün yani ilk kosmosu yapmış. O yüzden daha daha heyecanlı benim için. Evet evet. Celal Şengörün şu anda tadı tuzu ondu full yazmışlar. Tadı tuzu ondu Evet evet. Peki Karsagan'ın karşısına şimdi gene zorluyorum. Karsagan mı yoksa kuantum teorisi, Planck sabiti, Planck'ın siyah siyah vücut radyasyonu yasası. Ve termodinamiğin üçüncü kanunuyla bildiğimiz Max Planck mı? Sagan baba. Sagan mı? Sagan size kuantum anlatır diye ümit <gülüyor> ediyorsunuz. Bana çok anlayabileceğim bir dilde anlatır çünkü. Evet. evet. anlatır. Her şeyi anlatır. Anlatsın. Anlat baba diyelim, anlatır işte. Peki gene alan kırıyorum. Başka alan belki oradan yakalarım. Kar Sagan mı yoksa penisilini icat eden, biyolog, farmakolog ve botanikçi, iminolog, bakteriolog artık her şey var. Alexander Fleming mi? Hmm. Yok, Sagan. Ya Sagan çünkü, niye Sagan? Sagan'dan Hı -hı. bu saatten sonra beni koparman çok zor. Çünkü Hı -hı. her şeyi anlayabileceğim dilde. Bana böyle şekilde anlatabilir. Peki, düşünüyorum. Hakikaten zor. Şimdi zor buradan sonra bu geldi. Peki, bu o zaman biraz böyle yine tanıtmak adına soruyorum birazcık da hani Tabii. izleyicilerimize. Ee, Carl Sagan mı yoksa Behçet hastalığını tarif eden ilk bilim insanı, dermatolog Hulusi Behçet mi? Hulusi Behçet. Ooo değişti. <gülüyor> Behçet diziyiz. Benim hayatta en sevdiğim söylemekten <gülüyor> ayran oldu. dünyaya Behçet <gülüyor> dizisi olarak bilinen Behçet <gülüyor> Bey. Behçet Vav! Wow, i̇nanamadım şu anda. Çok güzel değişiklik oldu. Düşünüyorum. Bayağı da tanıttık. Şimdi her bölüm hatırlamaya çalışıyorum. sormadığın kişileri sormaya çalışıyorum. Bir de birazcık da şey yaptım. Şimdi kadın bilim insanları daha yeni ya. O yüzden doğal olarak hani onların suçu değil tabii ki bu. O dönemde imkan da olmadığı için ee, o zamanki cinsiyetçilikten ama şimdi <gülüyor> son yıllarda da şimdi burada saydığımız insanlar böyle çok bilime böyle net katkıları olan böyle hani baba baba katkılar, büyük büyük katkılar olan yani ad, ad, ana ana katkıları olan kişiler. O yüzden böyle kadın bilim insanlarına da biraz baktım açıkçası dengelemek adına, günümüzüle de dengelemek adına. Ee, bir kişi daha ekleyeyim o zaman karşısına. Hulusi Behçet mi? Yoksa yine bir Türk bilim insanı? Karadelikler, nötron yıldızları e, konusunda çalışan teorik astrofizikçi ve bu meşhur karadelik fotoğrafı çekildi ya o ekipte de yer alan Feryal Özel mi? Hulusi Behçet. Yani çünkü yani sonuç olarak dünyada bir hastalığa isim vermek nasıl bir duygu? Bunları falan konuşmak heyecanlı olurdu demek. Hmm. Düşünüyorum. Düşünüyorum kim olabilir? Peki son birini getireceğim. Hatta iki kişiyi getiriyorum. Belki tamam. ilginizi çeker baştan dediğiniz için. Hulusi Behçet mi yoksa daha önce saydığımız ilk uçak sayabileceğimiz uçağın mucitleri Wright kardeşler mi? Orwin ve Wilbur Wright. Wright. O geçti. Değişti. Evet evet evet. Ne sorardınız right kardeşler hocam? Yani nereden esti? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nereden esti? Ve nasıl oluyor yani? Nasıl uçabiliyor? Nasıl süzülüyor bu cihaz? Nasıl havalandırabiliyorsun? Nasıl bir güç gerek? Ve yani ileride bunu nasıl kullanılacağını tahmin ediyorsunuz falan. Hani onu, onu neye varacak? Savaş uçakları vesaire bunları tahmin ediyorlar. <gülüyor> ne olacak Dünya üzerinde ne nüshep <gülüyor> şey tek <gülüyor> falan hayallerin ucunda var mı? Onları sorgular. Sonra bakın şimdi böyle böyle şeyler var diyorlar. Hava atar. <gülüyor> jet var jet falan diye öyle hani onlara. <gülüyor> evet. Ee, Wright kardeşler aslında mesela şöyle Wright kardeşlerden bir aynı hafta hocam, aynı hafta başka insanlar da uçağı bulmaya çalışıyor. Yani bulmaya dediğim Çünkü uçmak var, süzülmek var ama kendinden motorlu, hani süzülerek değil de kendi kendine havada kalabilecek bir şey yapmaya uğraşan çok insan var. Ee, hatta bir tanesi böyle bir hafta önce falan vazgeçiyor, iflas ediyor. Bir hafta sonra Wright kardeşler buluyor yani. Bayağı bir öyle bir dönem. Hani şey değil, yepyeni nereden esecek bir fikir tam değil aslında ama yöntemleri çok farklı. O adam Direk uçakları inşa edip böyle bir yerlerden atarak işte kırıp dökerek çalışırken ya da mancınıkla böyle fırlatır gibi çalışırken e, şey ise Wright kardeşler ise rüzgar tünelini buluyorlar kapalı bir alanda böyle modelini yapıyorlar kanadın deniyorlar rüzgar tüneli bakalım ne kadar uçacak en optimumu buluyorlar orada ondan sonra inşa ediyorlar böyle bir akıllılık yapıyorlar ve aslında bisiklet tamircileri bunlar motosiklet ve bisiklet tamir eden iki kardeş yani çok büyük e, okumuş etmiş bilir insanları da değil. Böyle bir hikayeleri var. Çok enteresan gerçekten yani yani bisikletçi olarak böyle bir şey mucidi olmak <gülüyor> ucuan yani çok hayırlı <gülüyor> yani. Evet evet. Peki o zaman ne ne oldu? Bir şey yani, var ama çok da uzatmamak için çıkarmıyorum. Right kardeşlerle sizi akşam yemeğine uğurluyoruz hocam. Var Yaşın. mı aklınıza gelen şunu da demedin deseydin değiştirdim diyeceğiniz biri? Yok. Yok Ol değil mi? Acaba Einstein mı gibi süper klişe bir şey soracağım ama yani Einstein'la da ne konuşacağım? Einstein çıkarım? olsa tamam Einstein mı? Yoksa Wright right. Mi? Right kardeşler mi? Wright kardeşler. Ooo çok güzel halktan. güzel bir cevap. Onlar çünkü halktan insan. <gülüyor> çok güzel çok güzel. Velespit falan ne yapıyorsunuz orada onlarla evet. <gülüyor> oraya gidebilir. Evet. Peki hocam şöyle o zaman 3 e, bölümümüzde sonuna yerlik. de hani ameliyatla ameliyatla çok yormak istemiyorum. Çok Yalnız iyi. bir istek gelmiş. Bilmiyorum onu nasıl diyeceğim ama bir overacting istiyorlar hocam. Sizden bir taklidini yapabildiğiniz ya da overact yapabilir bilim insanı var mı aklınızdaydı? Yok herhalde ya. Şimdi dur dur. <gülüyor> <Zorla. gülüyor> Yazıklar olsun diyorum. <gülüyor> <Ama>. <gülüyor> Peki. O zaman tavsiyelerinizle bitirelim. Ee, sizi tavsiye edebileceğiniz kitap, film, dizi, oyun var mıdır? Ee, bu kitabı muhtemelen Ömer Can da önerecektir. Hı -hı. Ama Ursula Le Guin'in Mülksüzler ve aslında Hı -hı. Karanlık Kopeli kitabını da önerebilirim. iki tane kitap önereyim. Aynı yazardan. Harika Hı -hı. bir bilim kurgu yazarıdır. Aynı zamanda çok da iyi bir e sosyal ve kültürel antropolog olduğunu düşünüyorum ben Ursula Le Guin'in. Çok Hı -hı. akademik e, altyapısı da çok dolu dolu bir insan. Aslısıyım. E, o yüzden onu öneririm. Dizi Hı -hı. olarak izlemediyseniz hala izlemediyseniz Çernobil'i izlemenizi öneriyorum. Hı -hı. Çok güzel. Yani bu programa da uygun olabilecek düşündüğüm bir dizi. Bilim Hı -hı. insanların ve yanlış yönetimin elinde ne gibi sonuçlara sebep olabiliyor? O, o... ...bunu öğrenmek için, ee, hmm. yani yanlış politikalarla o zarar ne kadar çok büyüyebiliyor. O konuda hepimizi eğiten harika bir dizi ve en beğendiğim dizilerden bir tanesi. Ee, film olarak da en sevdiğim film olan e, bir distopya örneği, Dünyada Artık Çocuk Doğmazsa Ne Olur'un e, hmm. araştırıldığı, Children of Men adlı... Alfonso Cuarón filmini önleneceği. ben o, o, o yönetmeni seviyorum ya. Şimdi deyince aklıma geldi. Bu Harry Potter 3 onundu değil mi? Şey Azkaban onundu. Yani Gravity çok değişik. De. Gravity de evet o da onu da sevmiştim. Çok değişik bir şey. yani bir de Harry Potter gibi bir yani bir çocuk filmini onu yapmak o oyunları yapmak Tabii sonradan anlıyoruz. İşte bu YouTube'da bir şey vardı. Neydi onun adı? Nerd diye bir kanal var. Orada görmüştüm. O böyle analiz etmişti. Yani yaptığı numaraları falan biraz göstermişti. Peki, kitap o zaman Mülksüzler ki dediğiniz gibi müthiş bir bilim kurgu. Yani Mülksüzler. Mülksüzler bir de Karanlığın Sol Eli mi hocam? Kitabı evet. duymamışım. Hı. Bakın yine Ursula Le Guin'in bir kitabı. Aynen. Dizi Chernobyl dedik, Film Children of Men dedik. Oyun peki? Hah, oyun. Hı hı. Çok güzel. Eski mi yeni mi önersem diyeceğim. Yeni bir oyun gibi olabilecek. Bu ara yayınlarda da deliler gibi oynadık. Hı -hı. Witcher 3'ü öneriyorum. Gerçekten harika bu oyun. Günler gibi saatlerimizi, günlerimizi gömdük burada yayınlarda. Ben Hı -hı. de bu kadar güzel bir hikayesi olduğunu, bu kadar kaliteli olduğunu e, bilmiyordum. Gerçekten hastasıyım. Seviyorum. O yüzden Witcher 3 ve expansionlarını öneriyorum efendim. Çok Devamlayın. güzel. Ben tamam, de evet. ben de bitirdim yani ama expansionlı mı bitirdim onu hatırlayamadım şimdi galiba değildi expansionlı değildi ee, ama hakikaten ya yani ben durdurup yani durdurup dedim mi atla mesela durup böyle manzara falan izlediğim o hele gün batımı falan yani o dünya ve o dünyanın gerçekliği ve biraz da şey bir gerçeklik ya o benim hoşuma gitti biraz. Mesela Skyrim'de de öyle bir çok büyük bir dünya yaratımı var ve lore. Ben lore olayını çok seviyorum. Yani Yüzüklerin Efendisini falan sevmem de seviyorum. Hani orada böyle Skyrim'de de öyledir ya, işte yıkıntı vardır, bir de i̇şte ejderah şey vardır arka planını kitap buluyorsunuz Mesela okuyorsunuz. Yani kitap var içinde. Hani böyle baya bir derinlik. Ama biraz da böyle şey karikatürize ya hafifte. Şeydeki çok daha gerçekçi insanlar. Hani daha böyle bize yakın gerçek davranıyorlar. Olaylar da hani ne kadar büyü de olsa. Biraz daha gerçekçi gelmişti bana şey olarak. O yüzden viciliç. Evet. Söyleyelim onu. Ve peki son sorumuz ve Vaki bölümümüz diyorum ben buraya. Hangi ünlü arkadaşınızı davet ediyorsunuz bu challenge'a? Ben de barış gibi iki kişi davet edeyim. Hadi bakalım. Tamam. Hangisi gelirse hangisi olursa umarım olur. Tamam. Bir tanesi pek sevgili Özgür Turhan. Cross de, de birlikte olduğumuz, kabusal zaten tanıdığımız Diğeri de sevgili teyzem Deniz Arcak. Kendilerine Oo. gelsinler. Biraz da onlar bilim hakkında konuşsunlar. <gülüyor> süper. Süper hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine burayı yine göstereceğiz. Ee, çok güzel. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ömercan demişler. Ömercan e, hocayla konuşuyoruz. O da yani tamam demiş. Cevdet, Cevdet'ten duyduğum kadarıyla. Ee, günü belirlenecek. Yine duyurulacak. Takip edin e, kanalımızı arkadaşlar. Instagram Yine Instagram'da olacak. Hocam çok Siz. teşekkür ediyoruz size. E, hasta hasta bu gözleriniz çizik çizik bize bir saat ayırdınız. Konuştuk, ettik. E, çok efendim, keyifli efendim. geçti. Ben teşekkür ediyorum. Gözlükten rahatsız olmuş olan arkadaşlara da şimdiden kusura bakmasın rahatsız yapacak bir şey yok. Kanlar içinde bir de hani şu görüntüde <gülüyor> de kanıtlamadım yani. Oo, çok geçmiş olsun. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. E, kendinize çok iyi bakın diyorum. Bilimle kalın, hoşçakalın.